Herkese merhaba ben Tolga Özbek. Bugün 3 farklı konuyla sizin karşınızdayım. İlk konu malum Akıncı, Baykar'ın geliştirdiği Akıncı Taarruzu İnsansız Hava Aracı Sistemi teslim edildi. Fakat Türk Deniz Kuvvetleri de TUSAŞ'ın AK-SUNGUR İHA sisteminin ilk kullanıcısı oluyor. Deniz Kuvvetleri neden akıncı almadı buna bakacağız. İkinci konumuzda Aselsan ve Altınay Teknoloji'nin ortak şirketi DASAL'ın yeni bir İHA sistemi var. Baykuş adı veriliyor bu İHA sistemine. Ve Baykuş yerden bir kablo yardımıyla yukarıda görevini yapıyor. Ve insansız hava araçlarına da yeni bir sayfa açılıyor. Çünkü kablolu, bağlantılı bir İHA sistemi. Neden böyle bir teknoloji tercih edildi buna bakacağız. Üçüncü konumuzda da malum Kazakistan ilginç bir siparişe imza attı. Airbus A400M tipi askeri nakli uçağı alıyor. Kazakistan bu kadar büyük bir uçakta niye Rus sistemleri değil de Avrupa'ya doğru döndü malum. Kazakistan bir taraftan da bağımsız devletler topluluğu üyesi Rusya ile çok yakın ilişkiler var. Ve bu üç konuyu size dilim döndünce anlatmaya çalışacağım. Videomuza başlarken öncelikli olarak tolgozbek.com sitemizi sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda Telegram grubumuzdan da var. Telegram grubundan da haberleri, videoları buralardan da paylaşıyorum. Hızlı bir takip isterseniz tavsiye ederim. Malum geçtiğimiz hafta Baykar tarafından tasarlanan Akıncı taarruzu insansız hava aracı sisteminin teslimat töreni yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldı törene. Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı yani kara havacılık ve de 3. kullanıcı Milli İstihbarat Teşkilatı MIT oluyor. mitte Anka var, TB2 var ve Akıncı da MIT envanterine girmiş oluyor. Bu İHA sistemi ile birlikte bana en çok sorulan soruların başında bu Akıncı'nın F-16'nın yerini alıp alamayacağı konusu. E, buna da hemen şöyle bir kısa cevap vererek geçmek istiyorum. Bomba yükü olarak yardımcı olabilir ama sonuçta savaş uçağının görevi çok farklı. İHA'nın görevi çok farklı. Kesinlikle bir F-16'nın yerine geçemez ancak yardımcı olabilir. Yüksek taşıma kapasitesiyle diyebiliriz. Bu gelişmeler yaşanırken e, ki geçtiğimiz günlerde Akıncı ile ilgili detayları içeren bir e, videoyu zaten sizlerle paylaşmıştım. Türk Deniz Kuvvetleri Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ tarafından geliştirilen Aksungur İHA sisteminin ilk kullanıcısı oluyor. Aslında Aksungur dediğimiz zaman Anka 2 olarak geçiyor. Niye? Motorundan sistemlerine, komuta kontrolüne ve kullanılan birçok ortak parçayla birlikte iki sistem çok büyük bir benzerlik gösteriyor. Bir tarafta Anka tek motorlu, diğer tarafta Aksungur çift motorlu. Peki ikinci motoru koyarak ne elde ediyorsunuz? Birincisi Taşıma kapasitenizi arttırıyorsunuz. Yani havacılıkla ilgili bunlar temel bilgilerdir. İkincisi daha fazla yakıtı taşıyorsunuz. Bu da sistemin daha uzun havada kalmasını sağlıyor ki Aksungur'un 49 saatlik testi çok başarıyla tamamlanmıştı. Rekor kırmıştı bu açıdan. 50 saat havada kalabilecek kapasiteye sahip Aksungur. Aksungur sistemi bu yıl ilk defa resmi anlamda bir görevini Orman Bakanlığı adına yapıyor, geçtiğimiz Haziran ayından bu yana Adana Şakirpaşa Havalimanı'ndan Aksungur bölgeyi tarıyor, 22.000 fitte dolaşaraktan bölgedeki ısı değişimlerini ki orman yangınları için çok önemli donelerin başına geliyor, bunu takip ediyor da büyük bir başarıyla uzun süre havada kalmasıyla bunu gerçekleştirmiş bir platform. Peki Deniz Kuvvetleri Aksungur İHA sistemiyle ne yapacak? Malum Türkiye bir yarımada, üç tarafımız denizlerle çevrili. Doğu Akdeniz görevleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin etrafındaki görevler gibi çok büyük bir deniz yüz ölçümü. Mavi vatan diyoruz biz buna görevler var. Bu görevlerde deniz yüzeyinin taranması veya denizaltıların tespiti için Aksungur'a yeni bir görev geliyor. Aksungur uzun süre havada kalmasıyla ve tabii ki Ankara'da kendini ispat etmiş sistemleriyle çok daha geniş alanları uzun saatler uçarak tarayabilecek. Zaten Türk Deniz Kuvvetleri'nin envanterinde ANKA-B'ler ve TB2'ler var. Bu açıdan hızlı bir geçiş yaparak yeni bir çarpan gücü diyelim Türk Deniz Havacılığı için Deniz Kuvvetleri envanterine katmış olacak. Aksungur'da ayrıca son Sonovay olarak adlandırılan denizaltıları bulmak için özel sistemler de yer alacak. Kanat altındaki özel podlara konuluyor bunlar ve Denizaltılar avlanması için bu sistemler suya açılıyor. Suya düştüğü zaman bunları birer basit mikrofon olarak adlandırabiliriz. E, su altından denizaltıların hareketlerini tespit ediyor. Getirdiği işte sesleri, bilgileri, verileri bu sonobaylar tespit ettikten sonra İHA'ya iletiyor. Normalde bunun için deniz karakol uçakları, işte Türk deniz havacılığının kullandığı CN-235 veya ATR-72 gibi uçaklar gerekiyor. E bu uçaklarda yani Aksungur'un örneğin 49 saat 50 saat havada kalması gibi çok uzun süre kalamıyorlar. Bu açıdan geniş alanların taranmasında Aksungur Türk deniz kuvvetlerine çok önemli bir güç oluşturacak ve böylece birçok denizaltı veya yasa dışı hareket göçmen hareketleri bir kaçakçılık varsa bunlarla ilgili çalışmalar Hatta bugün yaşadığımız Örneğin Suriye'de bir petrol sistemi ile ilgili bir sorun yaşandı ve Akdeniz'e çok ciddi miktarda fullol sızıntısı meydana geldi bunların tespiti ilerlenmesi gibi çok uzun süre Deniz üzerindeki görevleri Aksungur'un başarıyla yapacağını tahmin ediyorum Biraz önce de belirttiğim gibi İDEF'te PD-170 motoruyla ilgili ilk karşımıza çıkmıştı Aksungur, yakın bir zaman içerisinde Aksungur, PD-170'te de T' tarafından geliştirilen uçacak. Bu da bu sistemin ihracatında da elimizi rahatlatacak. Ben ANKA gibi bir ihracat başarısı yakalayacağını açıkçası bekliyorum. Akıncıyla ile Aksungur'u karşılaştırdığımız zaman Akıncı bir kere maksimum kalkış ağırlığı 6 tona kadar çıkıyor. Bu Aksungur'da ise 3300 kilogram, bu ağırlığın dörtte birini faydalı yük olarak taşıyor. Faydalı yük nedir? İşte füzedir, mühimmattır, bombadır veya elektronik ekipmandır, sonobaydır. İleriki i̇şte bir dönemde farklı farklı teknolojilerdir, bunlar çok önemli. Akıncı'nın taşıdığı yük 1500 kilogram, Aksungur'un 750 kilogram. Her iki hava aracı da 40.000 fit irtifada görev yapabiliyor. Akıncı 24 saat kalıyor havada. Ak Sungur 50 saat. Ee, gövde uzunluğu Akıncı'nın kanat açıklığı yaklaşık 20 metre. Ak Sungur'un 24.2 metre. Gövde uzunluğu Akıncı'nın 12.2 metre. Ak Sungur'un ise 12.5 metre. Yüksekliği Akıncı'nın 4.1 metre. Ak 3.1 metre. Bir ülkenin envanterinde ne kadar çok İHA sistemi, farklı farklı ekipmanlar varsa... Özel odaklanılmış görevlileri de daha başarılı yapıyorsunuz. Yani her şeye TB2 yollamıyorsunuz. Her şeye, her göreve ANKA yollamıyorsunuz. Neye ihtiyacınız varsa, neye odaklanıyorsanız onun üzerinden gidiyorsunuz. Örneğin Akıncı çok büyük bir İHA sistemi. Muhtemel bu kadar büyük bir İHA sisteminin uçması... Ağırlıkları karşılaştırdığımız zaman Aksungur'a göre 2 kat daha ağır daha fazla yakıt harcıyor bu nedenle turboprop motorlara sahip Deniz kuvvetleri açısından anlamlı olmayacak ama öbür tarafta F-16'ların bombardıman açısından yapılacak görevlerin bir kısmının Akıncı'ya kaydırılması mümkün ama tabi şunu da unutmayalım hani bazı arkadaşlarımız ya Akıncı'nın hava hava füzeleri var Dogfight da yapar İHA'lar Bu gördüğünüz pervaneli yani İHA'lar Dogfight yapamaz ancak Vurabilecekleri hava, hava füzeyleri, diğer insansız hava aracı sistemleri veya helikopterler gibi Dogfight'a girip G'yi çekemeyecek hava araçlarıdır. Bunu da belirtelim. Tabi bir caydırıcı güç olarak bu olabilir ama öyle bir Dogfight işte bir tane İHA'yı yolladık uçağa gerek yok yaklaşımının yanlış olduğunu ben ifade etmek istiyorum. Gelelim ikinci konumuza Dasal'ın geliştirdiği Baykuş insansız hava aracı sistemine.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 zorlukla kontrol edilmesi, kumanda edilmesine neden olabiliyor. Bu kablo sistemde bir şekilde bunun önüne geçmiş oluyor. Son konumuz ise Kazakistan'ın Airbus A400M tipi askeri nakliye uçağı alması. Aslında Airbus A400M'ler özellikle Türk Hava Kuvvetleri'nin son günlerde Afganistan'dan yaptığı tahliyede başrolü oynadı desek yalan olmaz. Türk Hava Kuvvetleri'nin elinde 9 adet A400M var. Malum daha önceden de belirttiğim gibi Türkiye 2014 yılında Fransa'nın ardından bu sistemi alan ikinci ülke oldu. Ve Türkiye'nin toplam 10 adet uçak siparişi var. Son uçağımız da gelecek yıl teslim edecek 2022'de ve 10 adet A400M tipi geniş gövdeli yaklaşık 37 ton kargo taşıyabilen, çok sayıda paraşütçü tam teçhizatlı paraşütçü atabilen veya içine koltuk konulup çok sayıda vatandaşımızı en son Afganistan'da olduğu gibi tahliye edebilen pervaneli, toprak piste inip kalkma özelliğine sahip çok önemli bir güç ve Türk Hava Kuvvetleri için de çok önemli bir güç. Hatta bu tahliye operasyonu sonrasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları Genelkurmay Başkanı ile birlikte Kayseri'yi ziyaret etti. Kayseri'de de pilotlarımıza uçuş ekiplerine, yükleme uzmanı, teknisyenlere bu uçağın operasyonu yapan filoya teşekkürlerini sundu. Gerçekten bu ekiplerin Olağanüstü çabalarıyla bu tahliye operasyonu gerçekleşti. Tabii Airbus için de çok önemli bir reklam oldu. Uzun zamandır Airbus Kazakistan'la görüşmeler yapıyordu ve sonunda anlaşma imzalandı. Kazakistan 2024 yılından itibaren 2 adet A400M tipi askeri nakli uçağını envantere alacak. Kazakistan enteresan bir ülke. Bir taraftan çok zengin yeraltı kaynaklarına sahip ama bir taraftan da Bağımsız devletler topluluğu yani bu Rusya'nın başını çektiği grup içerisinde yer alıyor. Bakıyoruz işte hava kuvvetleri açısından Rus yapımı uçaklar ön plana çıkarken askeri nakliye uçaklarında ise batılı kaynaklara dönmüş durumda. Şu an envanterinde 8 adet C-295 var. Malum bizim hava kuvvetlerinin elindeki CN-235'lerin bir büyüğü C-295'ler. Bunlar da Kazakistan uzun süredir başarıyla kullanılıyor. Ayrıca Kazakistan'ın yine Airbus'a verdiği sipariş 40 adetlik 2 ayrı tip helikopter siparişi bulunuyor. Bunlar H145 ve H225M her birinden 20'şer adet alınmış. Bunların da henüz envantere girmiş durumda değiller. Bu Airbus'ta olan anlaşmalarını, çalışmalarını da 2 adet A400M vererek, sipariş vererek farklı bir boyuta taşıyor. Tabi A400M'in Rusya karşılığında yine askeri nakliye uçakları var ama Rusya bu siparişe bozuldu mu bozulmadı mı farklı mı düşünüyor açıkçası ben de merak ediyorum. Buradan Türkiye ne çıkabilir? Malum Türkiye Kayseri'de Hava İkmal Bakım Merkezi'nde bu A400M uçaklarının Retrofit Yenileme Merkezi bakım merkezlerini kurdu. Burası için zaten iki uçak alıyor Kazakistan'a teknik bakım açısından Türkiye bir el uzatabilir. Bu da ciddi bir çalışma olabilir. Bunun yanı sıra anlaşmayla birlikte Airbus Kazakistan'da C-295'ler içinde bir bakım merkezi kuracak. Bu da enteresan bir adım. Ben hani Kazakistan'ın attığı bu adımı çok önemli buluyorum. Umarım Türkiye'de bu işte pilotaj eğitiminden bakıma bir şeyler düşebilir. Buralarla Kazakistan'la bir anlaşma yapılabilir diye düşünüyorum. Tabii ki biz her zaman işte savaş uçakları, insansız hava araçlarını falan helikopterleri anlatırken gerçekten askeri nakli uçakları, işte bu tür tahliye operasyonlarında ana rolü oynuyor. İşte Amerikalılar C-17'leri uçururlar, Türk Hava Kuvvetleri, Fransız Hava Kuvvetleri, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri A-400M'lerle Afganistan'da çok ciddi tahliye operasyonları yaptılar. Yani silahsız bu uçaklar ama ülkenin bayrağını dalgalandırıyor. Türk Hava Kuvvetleri'nde işte C-160'lar emekli olup A-400M'ler geliyor ama gözüken şu ki Türkiye'nin nakliye uçak sayısını arttırması gerekiyor. Belki bir a m konusunda ek bir sipariş gelebilir. Zamanında Türkiye daha fazla uçak siparişi vermişti ama bu rakamı 10'a indirmişti. Buradan ekstra bir sipariş verilebilir gibi duruluyor. Veya işte c larımızı modernize ediyoruz ama modernize ettiğimiz uçaklar 1960'larda üretilmiş uçaklar. Bunun üzerine belki İngiltere şu an İngiliz Kraliyet Tavuk Kuvvetleri C-130J'lerin bir kısmını satıyor. Belki bunlar alınabilir. İkinci el uçak alınıp buna bakılabilir veya... Amerika ile biraz ara düzelirse belki C-130'ların yeni modellerinin de siparişi verilebilir. Çünkü Almanya ve Fransa ortak bir adım attı. Onlar da A400M'nin en büyük iki ana kullanıcısı, yanlış hatırlamıyorsam Alman avokatlerinin 57 adet, Fransa'daki Fransız avokatlerinde 50 adet siparişi var. Bunun altına C-130J alırlar, ortak işletecekler bu uçakları. Bilmiyorum belki ileride Türkiye'de farklı bir bakışta böyle bir program yapabilir ama gözüken o ki askeri nakliye uçağı filomuzu arttırmamız gerekiyor çünkü C-30'dan sonra C-235'lere geliyoruz. Arabi uçağımız yok bu konuda da işte görüyorsunuz nakliye uçakları her zaman her yerde lazım olabiliyor buna da dikkat etmek gerekiyor. Bugünkü videomuzda 3 farklı konuyu size anlatmaya çalıştım. Umarım dilim dönüşünce size bunları ifade edebilmişizdir. Ee, kanalımıza katıl tuşuna basarak destek verebilirsiniz. Bizleri sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Detaylı savunma ve havacılık haberlerimiz tolgozbek.com sitemizde. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.